Bugün 8 Ocak 2023 Pazar. Güneş günündeyiz. Yengeç burcundaki ay dolunay fazında. Ay 1.22'de Oğlak burcundaki Plüton'la yaptığı karşıt açının ardından boşluğa girecek. Günün ilk saatlerinde ay boşlukta kalacağı için gece saatleri içe yönelişler ve tefekkür için uygun olabilir. Ay 5.40'ta Aslan burcuna geçecek. Aslan burcundaki ay önümüzdeki iki gün sosyal yaşam ve eğlenceli konulara da ilgimizi arttırabilir özgüvenimiz yükselirken kişisel de dikkat çekmek takdir edilmek isteyebiliriz ay sabah saatlerinde koç burcundaki jüpiterli üçgen görünümde olacak güne keyifli ve heyecanlı enerjilerle başlayabiliriz sabah ve öğle saatlerinde sanatsal yaratıcı faaliyetler hobiler organizasyonlar çocuklar aşk ve eğlenceye zaman ayırabilir iş ve özel yaşamımıza inisiyatif alabiliriz Akşam saatlerinde ise ay, kova burcundaki Venüs'e karşıt açıda olacak. Çevremizdeki kişilerin beklentileri ve kişisel isteklerimiz arasında bazı karşıtlıklar yaşayabiliriz. Bencil ve sabırsız tavırlar ilişkilerde de memnuniyetsizlikler yaratabilir. Daha uyumlu ve dengeli olmaya özen göstermeliyiz. Gece saatlerinde ay, ikizler burcunda gerileyen Mars'ta uyumlu görünüm yapacak. Zihinsel enerjimiz yükselirken hareketli ve sabırsız olabiliriz. Meraklı enerjilerle bilgi paylaşımı, iletişim alanlarına da daha fazla yönelebiliriz. Siz de şimdi kanalımıza abone olun. Yorumlar bölümüne sorularınızı yazın. Sürprizlerimizden haberdar olun.